Merhabalar, uzun bir aradan sonra, tabii ki benim kanala göre uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bu videoyu önümüzdeki süreçte etkisi çok yoğun bir şekilde kendisini gösterecek ve aslında Temmuz sonundan beri içinde olduğumuz süreci nihai sonuca erdirecek bir dolunaydan bahsedeceğim. 12 Ağustos'ta yaşayacağımız Kova dolunayından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu videoda tabii ki akabinde burçlara ilişkin yorumlarımı da paylaşacağım. Ee, bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. 100 bin abone ulaştık. Ee, 100 bin aboneye biraz e, benim tatil modunda olduğum bir süreçte ulaştık. Ancak e, bir etkinlik planlıyorum. Ne tarz bir etkinlik planlamamı e, isterseniz 100 bin abone özel yorumlarda paylaşın lütfen. E, geçmiş yorumlara dönemedim. E, ancak hepsine son iki ayı tarayarak dönmeye başlayacağım önümüzdeki hafta itibariyle. O yüzden bu videonun altına veya Instagram hesabımda son postun altına 100.000 abone özel ne değişiklik yapabiliriz veya ne gibi bir etkinlik isterseniz bununla alakalı fikirlerinizi paylaşmanızı rica edeceğim. Aynı zamanda kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar varsa lütfen abone olsunlar. Hem bu etkinlikten faydalanabilirler hem de e, az söyleyecek gündemleri kaçırmadan dinleyebilirler benim yorumumda. Evet e, aynı zamanda beni Instagram opikus adresinden de takip edebilirsiniz arkadaşlarım. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve hemen kova dolunayının etkilerini değerlendirmeye başlayalım istiyorum. Evet 12 Ağustos 2022 saat 05 sularında 19 derece Kova Burcu'nda bir dolunay meydana geliyor. Biliyorsunuz dolunaylar ay ve güneşin karşı karşıya geldiği gökyüzü olayları. Dolayısıyla güneş de 19 derece Aslan Burcu'nda bulunuyor olacak. Ee, A'nın haritasına baktığımız zaman özellikle dolunayın... Ee, Meydana geldiği anda 2 derece Aslan Burcu'nun yükseldiğini ve Güneş'in haritanın birinci evinde olduğunu, birinci ve yedinci evin e, kıstırılmış evler olduğunu ve bununla beraber aynı zamanda Dolunay'ın haritanın yedinci evinde Satürn'e kavuşumda olduğunu görüyoruz. Tüm bunların yanı sıra biliyorsunuz ki etkisi hali hazırda devam eden Mars-Saturn karesi, Kuzey ay düğümü, Uranüs ve Mars kavuşumu da bu donlayla beraber tetiklenen etkileşimler arkadaşlar. Bu donlayın çok keyifli açıları yok. Ne yalan söyleyelim çünkü e, karşıtlıklar ve karelerle beraber gökyüzünde tam bir tek kare açı oluşacak. E, boğa, Aslan ve Kova aksında meydana geliyor. Özellikle sabit burçlardaki bu zorlayıcı etkileşimlere biz 2020 senesinden bu tarafa alışkınız Özellikle kova aslan döngüsünde e, ay düğümlerini deneyimlemiş olduğumuz yıldan beridir. Yani e, geçtiğimiz süreçten beridir ve özellikle Satürn'ün kova burcuna geçişinden e, beridir. Bu etkilere e, alışkınız ve aynı zamanda biliyorsunuz ay düğümleri de e, yine sabit gruplarda ilerliyor. E, önümüzdeki yıl boyunca da bu şekilde ilerleyecek. Dolayısıyla işin içinde ay düğümleri de olduğundan, kadarsal noktalar, kontrol dışı alanlar çok fazla tetiklenmekte. Burada e, tabii e, 1 ve 7 aksının aynı zamanda 10. evden Uranüs, Mars ve Kuzey düğümü kavuşumunun e, görünüm yapması Dolunay'a hayatımızdaki kritik noktaların, köşe noktaların tetiklendiğini de göstermekte. Uzun zamandır böyle bir e, yeni ay veya Dolunay yaşamamıştık. Dolayısıyla ikili ilişkiler, ortaklıklar, ben biz döngüsü, sözleşmeler, anlaşmalar, görüşmeler, kontratlar, davalar, e, kariyerle alakalı kararlar, e, ben biz olgusuyla beraber ilerleyişin sürüp sürmeyeceği bir ilişkide, bir ortaklıkta, bir kontratta, bir anlaşmada geleceğin olup olmadığı gerçeğiyle yüzleşeceğimiz bir dolunay olacaktır arkadaşlar. Burada tabii bazen kendimizi, bazen Karşımızdakini, bazen bu birlikteliği, bazen bu birleşimi, bu olguyu e, seçip seçmemek arasında gel git yaşayacağımız. Bir taraftan da geleceğimizin bizi e, çok sert bir şekilde kendisine doğru çağırdığı, kendisine doğru çektiği bir mıknatıs gibi e, çalıştığı bir etkiden bahsediyoruz. Çünkü Kuzey Aydüğümü A'nın haritasında 10. evde arkadaşlar. Yani önüne bak diyor. Geçmişi geçmişte bırak ve önüne bak. E, eski alışkanlıklarını kök inançlarını, aileden gelen fikirleri, düşünceleri, yargıları sürdürmeye devam edeceksen artık ezleyebilirsin Çünkü Temmuz sonundan beri sana bunları göstermeye çalışıyoruz. Artık bir düzenin değiştiğini, evet, yeni değerlere sahip çıkman gerektiğini, yeni seni kabul etmen gerektiğini, yeni versiyona ulaşman gerektiğini hatırlatır gibi bir hali var arkadaşlar. Ve burada özellikle biliyorsunuz Satürn'de Dolunay'a eşlik ederken retro pozisyonda. Bu çok mani çünkü satürn retrosu tam anlamıyla ilahi adalet mekanizmasının aktif bir şekilde çalıştığı süreci sembolize eder. Sonbahar aylarına kadar da biliyorsunuz ki satürn retrosu devam edecek. Bu noktada retro satürn hak edişleri bize bu donlarla beraber sunmaya başlıyor arkadaşlar. Duygusal anlamda hak edişlerimizi almaya başlıyoruz. İkili ilişkilerde neleri hak ettik? Eğer sağlam bir birlikteliğimiz varsa... Gerçekten sağlam zeminler üzerine kuruluysa, bunun için yeterince emek ve çaba sarf ettiysek bunlarla alakalı mükafatlarımızı alacağımız belki de. Ama belki de çok istemediğimiz yollardan, istemediğimiz şekillerde bu mükafatları alabileceğimiz ve bir taraftan da önümüze bakmamız, önümüzdeki yolculuğa bakmamız, bizi bekleyen süreci değerlendirmemizin önemli olduğu bir süreçten bahsediyor. Şimdi Mars tepedeyken, Uranüs tepedeyken bizim bir girişimde bulunmamız gerekiyor. Bizim biraz çılgın hamleler yapmamız gerekiyor. Bizden bekleneni değil, toplumsal anlamda bizden bekleneni değil ancak tekamül anlamında, astrolojik anlamda, ruhsal anlamda bizden bekleneni yapmamız gerekiyor. Bunun için de belki bazı Bazen risk almamız, belki bazen aceleci davranmamız, belki de bazen özgürlüğümüzü ön planda tutmamız gerekiyor. Güneş haritanın birinci evinde ve Aslan Burcu'nda olduğu için ben duygusu çok yoğunlaşacak arkadaşlar bu Dolunay'da. Ben ne istiyorum? Bu ilişkiden, bu işten, bu bağlantıdan ben ne bekliyorum? Veya ben bu ilişkinin neresindeyim? Ben bu bağlantının neresindeyim? Benim hayallerim bu bağlantının neresinde? Ben kelimesini Kendimizden ve çevremizden sıklıkla duyacağımız bir süreç içerisindeyiz bu dolunayla beraber. Kendimize dönmeye başlıyoruz. Kendimizi mutlu etmek istiyoruz. Artık o ilişkinin sürdürülebilir olması, o ilişkinin geleceğinin olup olmaması ne kadar emek verip vermediğimiz değil, bizim ne kadar mutlu olabileceğimizin ön plana çıktığı bir dolunay arkadaşlar dolayısıyla... Bazı hoylat davranışlar olabilir biliyorsunuz zaten Uranüs Satürn karesi bizleri ciddi anlamda sarstı ve sersmeye de devam ediyor ki bu dolunayla beraber de çalışıyor olacak çok aktif bir şekilde bir tarafta geleneksel yaklaşım bir tarafta özgürlükçe yaklaşım bir tarafta bizi bekleyen yeni yol bir tarafta eski alışkanlıklarımız ama ikisinden de vazgeçemediğimiz gibi ikisinden birini de tercih edemiyoruz arkadaşlar. Bir denge, bir tahtı ravalinin e, dengede durması gibi, bir terazinin kefelerinin dengeyi sağlaması gibi, bir ileri bir geri gibi bir e, noktada müşterek bir e, iyiliğe e, ulaşmamız gerekiyor. Bunu özellikle ikili ilişkiler alanında deneyimleyeceğimiz için uzun vadeli kontratlar. Uzun vadeli evlilikler bilhassa evlilikler çünkü satürnyen yani etkidir evlilik ee, bir taahhüttür birlikte olmaya verilmiş olan bir taahhüttür aynı zamanda. Evliliklerin ikili ilişkilerin uzun süren ortaklıkların uzun süren anlaşmaların sözleşmelerin sınanacağı bir süreçten bahsediyoruz işte burada gerçekten emek verdik mi? Gerçekten bu ilişki sürdürülmeye değer mi? Gerçekten bizim hedeflerimiz ve hayallerimizle senkron bir şekilde ilerliyor mu? Uyumluluk var mı? Ee, anlayış var mı? Karşılıklı fedakarlık ve çaba var mı? Birbirini desteklemek var mı? İşte bunlar bu dolunayla beraber artık gün yüzüne çıkmaya başlıyor dostlarım. Özellikle haritasında sabit burçların etkisi yoğun olan kişiler Zaten Temmuz sonundan beri bir yeniliğe hazırlanıldığının farkında olacaktır. İşte bu dolunayla beraber artık bir duşa vurum, bir patlama, bir haykırış, bir yakarış durumu söz konusu olacak. Duygusal anlamda dolunaylar bizleri zaten her ne olursa olsun çok etkilerler, gelgitler, duygusal iniş çıkışlar uykusuzluk, bir doluluk hali, bir doygunluk hali dolunayla beraber çok yoğun bir şekilde kendisini gösterir. Bu dolunayla beraber artık o sıkışmış hissiyattan kurtulmak için Can atacağımız, can hıraç bir şekilde kendimizi bilmediğimiz yeni bir yola atma isteği içerisinde olacağımız veya böyle kadarsel olaylardan ve süreçlerden geçeceğimiz bir dönüm noktası olacak. Belki de biz direnç gösteriyoruz, belki de biz sıkışmış hissediyor ve hareket edemiyoruz ama kızın yardım içindeyken bizi bilinmezliğe doğru atacak gibi sanki çok yükseklerden yere düşmüş hissiyatı oluşturabilir üzerimizde ama belki de ki belki değil kesin olarak bu bizim hayrımız olacaktır arkadaşlar. Evet anın haritasında Venüs'ün yükselenle kavuştuğunu görüyoruz. Burada özellikle tabii ki yine ikili ilişkilerden bahsedebiliriz. Bizi mutlu eden şeyler nedir? Bize iyi gelen şeyler nedir? Bu konuda özellikle birçok kişinin imajını, görünüşünü önemseyeceği, Bununla alakalı çalışmalar yapabileceği, aynı zamanda ikili ilişkilerde mutluluk, tatmin, aşk, romantizmin çok fazla ön planda olacağı ve sorgulanacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Ki keza Venüs'ün aynı zamanda 12. noktasında olması bazı gizli aşkların, bazı gizli duygularında ortaya çıkacağı bir süreçten bahsediyor olacak. Bununla birlikte aslında güzel etkileşimler yok mu? Var. Bu bağlamda özellikle Plüton'un, 6. evdeki Plüton'un, Retro Plüton'un, Neptün ve Uranüs Mars ile... Güzel kontakları olacak. Burada özellikle Uranüs ve Mars ile kurmuş olduğu kontak iş hayatımız ve kariyerimizle alakalı. O sağlamak istediğimiz dönüşüm, değişim veya artık üzerimde bir ölü toprağı var ve güç kazanmak istiyorum dediğimiz konu varsa şayet bu konuda bir hareketlilik enerjisi getirecektir arkadaşlar. Hareketli olmak, işle alakalı değişim. Belki iş değiştirmek istiyoruz. Uzun zamandır hakkımızın yendiğini düşündüğümüz, uzun zamandır artık bizi tatmin etmediğini düşündüğümüz bağlantılarla alakalı bir aksiyon almak istiyoruzdur. İşte bu etkileşimde bu dolunayla beraber bilhassa bu konularda yeni bir düzen inşa etmek, belki iş değiştirmek, sektör değiştirmek, kariyerle alakalı bir hamlede bulunmak adına pozitif yönde çalışacaktır. Ancak ikili ilişkilerin ciddi anlamda zorlanacağı ki zira Venus Pluto ile beraber ikili ilişkilerde güç mücadeleleri ve, ve bazı manipülatif durumlar içerisinde bulunacağımız bir sürecinde çalışacağını görüyoruz arkadaşlar. Aslında Dolunay'ın açıları dışında çok sert açılar yok. Jüpiter'in ve Neptün'ün çok güzel açıları da var. Şimdi Dolunay'a yakın sabit yıldızı e, baktığımız zaman Kastra sabit yıldızının e, bir derecelik bir orb e, burada e, çalıştığını görüyoruz. Kastra sabit yıldızı özellikle Satürn ve Jüpiter doğasında öfke anlamına gelmekte, kendini kontrol etmekte zorlanmak Kastra sabit yıldızıyla ilgili özellikle 19, 20 ve 20.23 dereceye kadar çalışan ancak 21'e kadar gelmeyen bir derecedir. Bu noktada kontrolsüz güç, kontrolsüz öfke, öfke patlamaları, yıkıcılık ve Artık bir doygunluk noktasına ulaşma artık bir patlama noktasına ulaşma etkisini yine bu sabit yıldızla beraber çalıştırabiliriz ki zaten ikili ilişkilerde artık bir patlama noktasına gelineceği süreçten bahsetmiştik. Burada yıkıcı bir etkiden bahsediyoruz. Özellikle bu yıkıcı etki tabii ki kolektif anlamda da artık herkesin tahammülsüzleşmeye başladığı, artık herkesin belli bir doluluk oranına ulaştığı ve taşmaya başladığı bir süreci tetikleyebilir bu dolunay. Çünkü Temmuz sonundan beridir çok yoğun enerjiler altındayız hayat mücadelemizin yanı sıra. E, gökyüzünün baskısı diğer enerjilerin baskısıyla beraber zorlanıyor olabiliriz ve e, bu doluluğun tabii ki bir yerde e, dış aktarımı sağlanması gerekiyor ve bu da tabii ki e, çok da istemeyeceğimiz şekillerde olabilir o yüzden lütfen e, muhataplarınıza gelin. Sıkıntılarınızı uygun bir lisanla aktarmaya gayret gösterin. Aksi halde büyük öfke patlamaları yaşanabilir, yaşatabilirsiniz veya muhatap olabilirsiniz. Bunlara karşı da tedbirli olmakta fayda var. Evet bazen kötü niyetli bir öfke olabileceği gibi aslında bu daha ziyade bir e, patlama, bir yıkım. Neyse ne artık ne olacaksa olsun gibi bir enerjidir. Yani e, bu aslında daha çok e, kendi tamimiz, ve kendi doygunluk noktamızla ilintili de bir e, etkileşimi gösterebilir. Kasra sabit yıldız arkadaşlar, bu sabit yıldızın doğasını da değerlendirecek olursak, özellikle dediğim gibi e, biraz daha sakin, biraz daha e, makul e, etkilerle beraber e, kendimize daha uygun bir şekilde çalıştırabiliriz. Evet, burada aynı zamanda Mabit Yıldız'ın Ay ile kavuşumu bu etkiyi daha çok duygusal anlamda yaşayabileceğimizi gösteriyor. Duygusal anlamda yıkım, duygusal anlamda öfke, duygusal patlamalar, kontrolsüz öfkeler, duygularımızı kontrol edemeyişimiz Burada özellikle tabi ayın kova burcunda olmasından mütevellit gelecekle alakalı planlarımız dostlarımız, arkadaşlarımız, sosyal çevremiz, çok yakın olduğumuz kimselerin belki bir takım düşmanlıklarıyla karşı karşıya kalmamız ki aynı zamanda açık düşmanlıklar evidir. Göz göre göre en yakınlarımızın bize düşmanlık ettiğini hissettiğimiz alanlardır. Bu etkilerle beraber çalıştığı için biraz daha sert, biraz daha kırıcı gelebilir bize. Çünkü haritamızın köşe noktaları ve en güvendiğimiz, en sığındığımız alanların bu şekilde çalıştığı bir dolunaydan bahsediyoruz. Evet arkadaşlar, genel itibariyle dolunayın etkileri bu şekildeydi. E, tabii ki asla bir felaket tellallığı yapmak niyetinde değilim. Ancak e, daha sakin geçirmemiz adına ki birçoğunuz farkındasınızdır bu süreçlerde. Gerçekten her birimiz e, farklı alanlarda zorlanıyoruz. Ben e, bizzat kendi hayatımda ve çevremde gözlemlediğim kadarıyla herkeste bir sıkışmışlık enerjisi, büyük değişimlerin yaşandığı bir enerjiyi hissediyorum ki özellikle 8.8 Aslan portalının da bu donlarla beraber açılması önemli olacak. Bu konuya ilişkin değer isterseniz bir video paylaşırım arkadaşlar. Önemli tarihlerden geçiyoruz, büyük dönüşümlerden geçiyoruz, tutulmalara bizleri hazırlayan süreçlerden geçmekteyiz. Ve ne kadar farkında olarak ilerlersek o kadar daha etkilerini hafif bir şekilde atlatma ihtimalimiz söz konusu. Evet şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Va sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Kova burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 11. evinde etkili olacak. 11. ev ve 5. ev aksının hareketlendiğini görüyoruz. Özellikle gelecekle alakalı hayalleriniz, planlarınız, hedeflerinizle alakalı ciddi anlamda sorumluluk duygusu üzerinize baskı oluşturuyor olabilir. Bu noktada kendinizi belki de uzun zamandır ihmal ediyorsunuz. Kendi mutluluğunuzu erteliyorsunuz. Sizi mutlu edecek aktivitelerden uzaklaşıyor olabilirsiniz. Ve aynı zamanda belki de hayallerinizin gerçekleşmesi adına bir takım maddi olanakların da hayatınızda olması gerekiyor. Bunlarla alakalı alakalı e Birden elinize büyük bir paranın geçmesi, birden büyük bir kazanç sağlamanız, birden hayallerinizin gerçekleşmesi gibi istekleriniz olsa da sürecin uzun olduğunu görmek, sürecin biraz yıpratıcı olduğunu görmek sizi biraz zorlayacak olabilir. Bu bağlamda özellikle ikinci ev alanlarında, parasal konularda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çok hesap ve kitap içerisinde olmanız gerekiyor. Uzun vadeli plan ve programlar yapmanız gerekiyor ki uzun vadeli hedeflerinize katkı sağlayabilsin. Bunun yanı sıra dostluklar ve arkadaşlıklarla alakalı da sorumluluklar üzerinize fazla yük bindiriyor olabilir. Uzun süreçli dostluklar anlamında sınanmalar yaşayabilirsiniz. Sevgili koç burçları. Güzel bir dolunay süreci olsun. Abone olmayı beni instagramdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Ee, özellikle temmuz sonundan beri yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgiler, hoşçakalın. Sevgili boğa burçları, kova burcunda meydana gelecek olan dolunay haritanızın 10. evinde etkili oluyor. Özellikle siz sevgili boğa burçlarını doğrudan etkileyecek bir dolunaydan bahsediyoruz. 4. ev ve 10. ev aksının da tetiklendiğini söyleyebiliriz. Bu aksın tetiklenmesiyle beraber... Ev, aile, yuva, kariyer, geçmiş, gelecek, konfor alanı ve sosyal prestijiniz ve itibarınız alanında bir takım sınanmalar yaşıyorsunuz. Özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı tam olarak istediğiniz noktaya gelememiş olabilirsiniz. İstediğiniz noktaya gelmek için biraz da daha çok çaba sarf etmek gerektiğini, daha çok mücadele etmek gerektiğini, biraz konfor alanından çıkmak gerektiğini fark edebilirsiniz. Ama bir taraftan da evinizi daha çok vakit geçirmek, bir taraftan da rahatlığınıza, tembelliğinize odaklandığınız bir süreç olabilir. İşte bu noktalarda sınanıyor olacaksınız. Dolunay sizi biraz silkeleyip kendinize getirecek sevgili boğa burçları. Özellikle burcunuzda kavuşan gezegenlerle beraber aksiyon almanız tavsiye ediliyor. Harekete geçmeniz tavsiye ediliyor. Bazen risk Almanız tavsiye ediliyor. Kendinize odaklanın. Rahatlarınıza değil, ailenize değil, geçmişinize değil, alışkanlıklarınıza değil. Bu mesaj aslında size verilmeye çalışılıyor sevgili burçlarım Umarım güzel bir dolunay süreci olur. Kanalıma abone olmayı, temmuz ayında yaşadıklarınızı yorumlara bırakmayı ve beni instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Kova burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 9. evinde etkili olacak. Özellikle 3 ve 9. ev aksının hareketlenmesi ve 12. evden kare görünüm almasıyla beraber yurt dışı ile alakalı meseleler birçok ikizler burcu için gündem maddesi olabilir. Bununla beraber haberler, beklenmedik gelişmeler, kontrol dışı iletişimler ve kararlar yine e, ön planda olabilir gibi gözükmekte. 9. evde meydana gelen bu dolunayla beraber gelecekle alakalı artık yeni bir yaşam döngüsünü hazırlandığınızı hissediyor olabilirsiniz. Belki de eski inanç sistemleriniz, eski bakış açınız sizi her zamankinden daha fazla zorluyor olabilir sevgili ikizler burçları. Bu durum aynı zamanda babalarla alakalı, babanızla alakalı konuları da gündeme getirebilir. Bunun yanı sıra burada 3. evde güneşin olması aslında bir takım kararlar alma arefesinde olduğunuzu gösterirken, Bilinçaltınızın 12. evden ciddi anlamda sizi zorladığı durumlar var. Ciddi bir uyanış sürecindesiniz, ciddi sancılar yaşıyorsunuz, kontrol edemediğiniz süreçlerden emliyorsunuz. Özellikle mental sağlığınıza Uyku düzeninize dikkat etmeniz gerekiyor sevgili ikizler burçları. Kararlarınızı alırken kendinize tam anlamıyla güvendiğinizden çevrenizdeki insanların sizinle aynı amacı paylaştığından emin olmanız önemli olacaktır. Sevgilerimi gönderiyorum. Güzel bir dolunay süreci olsun. Kanalıma abone olmayı, temmuz ayında yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşmayı ve beni instagram adresinden de takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Kova burcunda meydana gelen Dolunay haritanızın 8. evinde etkili olacak. 8. ev, 2. ev ve 11. ev aksı. Demek ki gündeminiz daha çok parasal konular, gelecekle alakalı planlar, eşin maddi durumu gibi konularda birleşiyor olacak. Burada özellikle ekstra bir alacak, miras, nafaka, taziminat gibi hak edişleriniz varsa bunları alabilirsiniz. Hak edişlerinizin karşılığını almaya başlayabilirsiniz uzun süreçler sonucunda getmiş olduklarınızı alabileceğiniz veya fedakarlık ve dostluk noktasına bir takım sınavlar vereceğiniz, kime ne kadar destek olmanızın gerekli olduğunu, kimden ne kadar destek gördüğünüzü, benzer süreçleri siz deneyimlediğinizde kimlerin yanınızda olup olmadığını fark edeceğiniz ve bu durum neticesinde kendi değerinizi sorgulayacağınız bir durumlar olacaktır. Arkadaşlıklar ön planda, dostluklar sınavdan geçebilir. Gelecek hayallerinizi, hedeflerinizi plana koyarken maddi durumunuzu tekrar gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz sevgili yengeç burçları. Güzel bir Dolunay süreci olsun sizin adınıza. Özellikle kanalıma abone olmayı, Temmuz ayında yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşmayı ve beni Instagram adresimden de takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Bağlan Sevgilim Aslan Burçları'm. Kova Burcu'nda meydana gelen Dolunay haritanızın 7. evinde tam karşınızdan size göz kırpıyor ve burcunuzdaki güneşle beraber ciddi bir sınav sürecinden geçeceğinizi söyleyebiliriz. Özellikle yükselen dereceniz Dolunay'ın derecesiyle özdeşleşiyorsa sevgili Aslan Burçları. Evet aynı zamanda haritanızın tepe noktasından Mars, Uranüs, Kuzey aylığımı etkileşim sağlıyor. Özellikle bu Dolunay'da Aslan Burcu yükseldiği için e, videonun başını siz sevgili Aslan Burçlarının bir tık daha dikkatli dinlemesini tavsiye ederim. Videonun başlangıcında anlatmış olduğum her şey birebir haritanızla uyumlanır vaziyette olduğu için sevgili aslanlar. İkili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, mercekten geçiriliyor, gözden geçiriliyor. İlişkilerdeki alma verme dengesi, ortaklıklardaki çıkar menfaat ilişkisi ve bu bağlamaların, salıntının ne kadar gelecek vaat edip vaat etmediği, taraflardan birinin veya her ikisinin özgürleşme ihtiyacı gibi kavramlar bu dolunayla beraber ön plana çıkacaktır. Bu dolunayda kimin karşınızda, kimin yanınızda olduğunu göreceksiniz. Ama siz her zaman kendinizden yana olmayı tercih edeceksiniz. Çünkü parlıyorsunuz, göz önündesiniz ve sizin zamanınız sevgili aslanlar. Belki de toksik ilişkilerden kurtulmak için harika bir zaman olabilir. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Ee, kanalıma abone olmayı, özellikle Temmuz sonundan beri yaşamış olduğunuz süreci yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz sevgiler. Sevgili Başak Burçları, Kova Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 6. evinde meydana gelmekte. 6. ev 12. ev özellikle hizmet etmek, feda etmek, kurban psikolojisi ve sağlık alanlarını sembolize eder. Demek ki gündeminiz daha çok bu alanlarda hareketleniyor olacak. Temmuz sonundan beri zaten bu alanlarda bir aktivasyon söz konusu olmuş olmalı. Özellikle Başak Burçlarının sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Bir takım kronik rahatsızlıklar varsa dinlenmelerine, beslenmelerine, hayat rutinlerine dikkat etmeleri Gerekiyor Başak Burçları'nın bu süreçte. Bununla beraber bir düzen değişimi. Özellikle kaos don sonuna gelen bir düzen değişikliği de yine süreçte söz konusu olabilir sevgili Başak Burçları. Belki bir takım kavritic durumlar, kontrol dışı durumlar yaşayabilir. İş değişikliği, düzen değişikliği, plan değişikliğine gidebilirsiniz. Boğa Burcunda özellikle dokuzuncu evinizden gelecek olan karelere baktığımız zaman bu değişikliğin aslında bir inanç sistemi değişikliğiyle beraber tezahür ettiğinizi düşünebiliriz. Belki birçoğunuz çıkacağınız bir seyahat, okuduğunuz bir kitap sonrası hayatınızda bir takım şeylerde Değiştirmeye karar vereceksiniz. Zihinsel anlamda artık özgürleşmeniz gereken bir süreç. Eski inançlarınız sizinle beraber gitmiyor sevgili Başak Burçları. Uzun süredir bunun farkındasınız zaten. İnanç sistemleriniz değişiyor. Olaylara karşı vermiş olduğunuz reaksiyonlar değişiyor. Yeni öğretiler peşindesiniz ki bu öğretiler sizi mevcut sistemden özgürleştirmeye yönelik olacaktır. Umarım keyifli bir dolunay süreci olur sizin adınıza. Kanalıma abone olmayı, Temmuz sonundan beridir yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşmayı ve beni Instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın lütfen. Sevgiler, hoşçakalın. Bağ sevgili terazi burçlarım. Kova Burcu'nda meydana gelen Dolunay haritanızın 5. evinde etkili olacak. Aşk hayatınız, çocuklar, yaratıcı girişimler, hobiler ve sanatsal aktiviteler evinizde ve tam karşıdan 11. evinizde de güneş var. 11. ev ve 5. ev aksı tetikleniyor. Burada özellikle bir flörtünüz varsa bununla alakalı bir kapanış veya tamamlanma, belki de bir üst aşamaya bu ilişkiyi taşıma gibi konular gündeme gelebilir. Çocuklarla alakalı sorumluluklar, belki de çocuk sahibi olma ve bunun sorumluluğunu dibine kadar hissetme süreci de yine terazi burçlar için söz konusu olabilir. Çocuklar için sorumluluk alma, aşk için sorumluluk alma, yeni projeler için sorumluluk alma. Aslında olayın o kadar da eğlenceli olmadığını ve sorumluluk alınmasının gerekli ve mecburiyet olduğunu fark edeceğiniz bir süreç. Çünkü hayat o kadar lay, lay değil ve bunu bir şekilde idrak ediyor olacaksınız. Dostlarınızla aranızda eğlence, anlayışı, farklılıklarından dolayı bir takım kopuşlar da yaşanabilir. Daha çok büyük hedefler peşinde koşan kendinizi ufak bir e, döngünün içinde debeleniyormuş gibi hissedebilirsiniz sevgili terazi burçlarım. Bu noktada özellikle parasal konularda da plan ve program yapılması gereken bir süreç olacak. Çünkü 8. evinizden Mars Uranüs Kuzey e düğümü size ışık yakıyor. Diyor ki büyük yatırımlar e, yapabilirsin, büyük kazançlar elde edebilirsin, büyük destekler de görebilirsin ama biraz daha olayın ciddiyetinin farkına varmalısın diyor. Belki de büyük bir para girişi veya büyük bir para çıkışı olabilecek sevgili terazi burçları bu süreçte hayatınızda. Bakalım yorumlarda paylaşırsınız. Özellikle Temmuz sonundan beridir yaşadıklarınızı lütfen yorumlarda paylaşın. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Sevgiler. Sevgili akrep burçları kova burcunda meydana gelen dolunaya baktığımız zaman haritanızın 4. evinde etkili. Evet sizde e, bu dolunaydan en fazla etkilenen burçlardansınız sevgili akrepler 4. ev aksı 10. ev aksı üstüne üstlük 7. ev aksı. Aile arasında kalmak, eş ve aile arasında kalmak, evlilikle alakalı gidişatlar, yuvanız, haneniz, belki artık bir mekan değişikliği, belki bir düzen değişikliğine gideceğiniz süreçler, bununla beraber kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı gündemler, aynı anda e, birden fazla konuyla, birden fazla kritik konuyla ilgilenmeye çalışıyorsunuz sevgili akrep burçları. bu süreçte. Özellikle 7. Mars-Uranüs-Kuzey Erdüğümü kavuşumu, ikili ilişkilerden yana olmanızı. İki ilişkilerde güncelleme ve reformlara açık olmanızı tavsiye ediyor sizlere. Ama aynı zamanda bu dolunayla beraber belki bir yer değişimi, belki kökler ve atalarla alakalı büyük bir farkındalık ve eski inançları tamamen bitirmek ve bu inançları bitirdikten sonra evliliğiniz ve ortaklarınızı yeni bir vizyonla yaklaşmak önemli olacak ve bunun için biraz sınavlar vereceksiniz sevgili akrep burçları ne kadar tutunduğunuza bağlı olarak eski sistemlere. Evet kritik dönemeşler yaşayabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkiler ve ailevi konularda e, ancak hayatınız e, sistemin istediği şekilde e, yeniden dizayn ediliyor olacak sevgili akrepler. Güzel bir dolunay süreci olsun diliyorum. Beni instagram üzerinden takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve temmuz sonundan beridir yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Kova burcunda meydana gelecek olan dolunay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Burada 3. ev ve 9. ev aksının hareketlendiğini görüyoruz ve aynı zamanda boğa burcundaki kavuşumun da bu dolmaya bir kare görünümü 6. evinizden olacak sevgili Yay burçları. Özellikle iş değişikliği, önemli haberler, anlaşmalar, görüşmeler, konuşmalar, seyahatler ön planda olacaktır. Bu noktada özellikle iş değişimi düşünen Yay burçları Yeni anlaşmalar, yeni kontratlar, yeni sözleşmeler yapmak e, niyetinde olan yay buşlarıyla alakalı e, bir takım sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Belki bir iş değişikliği, bir sözleşme değişikliği, verilen bir sözün boyut değiştirmesi, şekil değiştirmesi gibi konular da ön planda olabilir. E, dolayısıyla bu konularda biraz daha kriz yönetimini başarabilmek önemli olacak gibi gözükmekte. Siz aniden karar değişikliğine gidebilirsiniz. Önemli haberler alabilirsiniz. Sevgili yay burçları yine sağlık konularında dikkatli olması gereken burçlardan biri de sizsiniz sevgili yaylar. Evet umarım güzel gelişmeler olur bu dolunayla beraber. Güzel farkındalıklar oluşur. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Özellikle Temmuz sonundan beri yaşadıklarınızı da yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim ki zaten bu Dolunay'da Temmuz sonundan beridir yaşadıklarımızı bize tekrar hatırlatacak nitelikte olacaktır. Aynı zamanda beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Kova burcunda meydana gelecek olan dolunay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Özellikle değerler, parasal konular ön planda olacak bu dolunay ile beraber sizinle. Tabii ikinci ev karşısındaki sekizinci evi tetikliyor. Parasal konular, harcamalar, ödemeler, gelir-gider dengesiyle alakalı. Bir kapanış, bir karar, bir tamamlanma aşamasından bahsedebiliriz ki zaten Temmuz sonundan beridir. Sizler bu etki altındasınız, benzer gündemlerle uğraşıyorsunuz ve bu dolunayla beraber de artık bu konu netliğe kavuşacak gibi gözükmekte. Tabi burada Boğa Burcu'ndaki gezegenlerin de e, kare görünümü 5. evinizden özellikle bu bağlamda belki bir takım lüks harcamalarınız olduysa, lüks tüketimleriniz olduysa bunların sonuçları karşınıza çıkabilir. Veyahut aşkta veya çocuklarınızla olan ilişkilerinizde kendi değerinizi ve paylaşımlarınızı sorgulayacağınız, ne kadar değerli olup olmadığınızı e, size düşündürecek gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili oğlak burçları. Umarım güzel farkındalıklar olur. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Ve Temmuz sonundan beridir yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Baba sevgili kova burçları burcunuzda bir dolunay var. Bu dolunay özellikle e, uzun zamandır kendi içinize döndüğünüz, kendi sakinliğinizde kaldığınız süreci biraz e, kapatacak ve tamamlayacak gibi gözükmekte. Temmuz sonundan beridir e, ailevi konular, e, içsel ve kökten belirlenme süreci içerisindesiniz. Bu gündemlerle uğraşıyorsunuz ve bu dolunayla beraber artık karar merci sizsiniz. Tam karşınızda 7. evinizde güneş. ikili ilişkiler alanı ile kendinizi keşfetme, tanıma ve tanımlama fırsatı sunuyor olacaksınız. Sizlere sevgili kova burçları tabii ki 4. evinizde yaşanan bu kavuşumunda bu dolunaya bir kare görünümü var. Demek oluyor ki 1. ev 4. ev 7. ev yani aileliği konular kökleriniz geçmişiniz varsa bir evliliğiniz evliliğinizle alakalı gündemler yaşadığınız ev yer ile alakalı gündemlerde artık Ortaya çıkan yoğun enerji sebebiyle bir karar vermek durumunda hissedebilirsiniz kendinizi. Belki eşiniz ve aileniz arasında kalıyorsunuz. Belki evliliğinizde mutlu değilsiniz. Belki eşinizde bir takım problemler yaşıyorsunuz. Belki de bir taşınma gündemi içerisindesiniz veya aile büyükleriyle alakalı gündemlerle uğraşıyorsunuz. Konu her neyse... Burada artık masaya yumruğunu vuracak olan kişi siz olacaksınız sevgili kova burçları. Tabii ki bu hepimiz için kolay olmayacaktır. Biraz sert bir dolunaydan geçiyor olacağız. Umarım güzel farkındalıklar olur sizin adınıza. Böyle diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda Temmuz sonundan beridir yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. kalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu. Balık olanlar, kova burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 12. evinde etkili olacak. 12. ev ve 6. ev aksının hareketlendiğini görüyoruz. Ve boğa burcunda meydana gelen büyük kavuşum da aslında Temmuz sonundan beridir gündemimizi şekillendiriyor. Sürpriz haberler alıyor olabilirsiniz, sürpriz kararlar alıyor olabilirsiniz. Çevreniz değişiyor olabilir, yakın çevrenizle alakalı önemli gündemlerle, krizli gündemlerle ilgilenmek durumunda kalıyor olabilirsiniz evet şimdi ise 12. evinizde meydana gelecek bir dolunay söz konusu özellikle bu dolunayla beraber e, korkularınız, kaygılarınızla yüzleşiyorsunuz sevgili balık burçları rüyalar çok ilham verici olabilir aynı zamanda kritik süreçler, sağlıkla alakalı konular gündemde olabilir uzun zamandır sağlığınızı ihmal ediyorsanız özellikle mental konularla alakalı zihninizi çok fazla yorduğunuz için bağışıklık sisteminizde bir takım sorunlar çıkabilir geçmişle hesaplaşma ve yüzleşme geçmişten gelen kişilerle aranızdaki karmik bağları çözümleme bu satürn retrosu ile beraber ee, bu tarz etkileşimlerde bulunabileceğiniz süreçler var. Gerçekten e, geçti gitti diye düşündüğünüz şeylerin aslında geçip gitmediğini fark edebilir ve e, hayatınızda bir düzen değişikliğine gitmeden önce ciddi bir temizliğin şart olduğunu bu dolunayla beraber hissedebilirsiniz. Güzel bir dolunay olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve temmuz sonundan beridir yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Beni instagram opikus adresinden de takip edebilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum hoşçakalın arkadaşlar e, dolunay videomuz bu şekildeydi elimden geldiğince detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştım umarım faydalı olur sert bir dolunay zor bir dolunay diyoruz ama tabii ki e, biz daha zorlarını gördük ve bazen hayatımızda e, zorluk ve e, kötülük olarak gördüğümüz şeyler aslında bize yardım eden detaylardır zaten astrolojinin amacı da asla korku salınımı değil e, farkındalıktır arkadaşlar e, hepinize sevgilerimi yolluyorum kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen yine beni instagram üzerinden takip edebilir danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz aynı zamanda 100 bin abone olmuşuz hepinize yüz binlerce kez teşekkür etmek istiyorum ben biraz tatil modunda olduğum için tesadüfen gördüm e, bu durum içinde bir etkinlik yapmak istiyorum. Bu konuyla ilgili Instagram'da da aslında bir post paylaştım. YouTube'da da bu videomun altına ve bir sonraki videomun altına ne gibi bir etkinlik isterseniz bununla alakalı yorumlarınızı aktarmanızı rica ediyorum. Ben yorumları peyderpey okuyup değerlendiriyor olacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğe binaen ayrıca bir video gelecek zaman içerisinde arkadaşlar. Tam bir tarih belirtemesem de hepinizi çok seviyorum. Güzel bir dolunay diliyorum. Hoşça kalın.